selam arkadaşlar ben şengül efendim şengülün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili terazi arkadaşlarım adaletin terazileri nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sevgili teraziciklerim sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için bunu belirtmek durumundayım sevgili arkadaşlarım buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sevgili teraziciklerim efendim sizler için şimdi gördüğünüz gibi kahvemi kapattım sizlerin niyetine eylül ayında benim adaletimin terazilerini neler bekliyor şöyle bir bakalım ardından da şöyle bir kaç tarot açacağım melek kartım derken çıkıyor gidiyor şengül sizler için sevgili arkadaşlarım şöyle usulen bandırıyorum ve benim için kolaylık oluyor canlı Oo, bu nedir bu nedir benim sevgili teraziciklerim efendim sizlerde de nazar var lütfen şu nazarı okuyabilir miyiz Kimse kimseyi okumak istemiyor. Ben bunu her fırsatta dile getirmek istiyorum. Sevgili terazi arkadaşlarım. Neymiş benim ağırlığım ona geçiyormuş. E ne diyeyim yani. Şimdi kişi okumak istemeyince siz yapın. Bakın nazar var üstünüzde göz var. Yakışıklı bir terazi beyisinizdir. Güzel alımlı çalımlı bir terazi bayanısınızdır ya. Buna niye nazar değmesin değil mi canlar? Şöyle okuyun bakın. Nasıl göz kabarmış. Nasıl gözünüz kabarmış. Gözleri kabarmış. 1 2 3 tane kısa bir tane normal hastanın öyle söylemek değil, değil neyse öyle olsun 3 3 biraz saçma olmuş Arkadaşlar bu neyse onu karıştırmıyoruz 3 diyorum ben şunları saymayacağım iki buçuk daha doğrusu bakın yollarınızı görün benim teraziciklerim hayat yolunu gör bak hayat yolunu şurada biraz aydınlık var şu kısımdaki arkadaşlarımız hala hayatlarındaki yollarında ama aşk hayatlarında ama iş hayatlarında sıkıntılarını atamamış biraz karanlık gidiyor yollar zaman zaman ayağımız takılıyor düşe kalka düşe kalka gidiyoruz bir taraf hafif aydınlık şurada da yarım yarım olanlar var zaten şunları saymıyorum tamamen tepenin üstünde şurada da aynı fakat artık aydınlığa doğru gidiyor bazı terazi arkadaşım kandırıldığını Boşa kürek salladığını Dolandırıldığını Örnek veriyorum Boşu boşuna hayatını çarçur ettiğini Anlamış Bakın şöyle göstereyim Anlamış Yani direksiyonu artık başka yere doğru kırmaya başlamış Bakın temizliğe doğru kırmış Çok güzel harika Akıllanmış yani bakın Bir şeyleri gerçeği görmüş Karanlığın üstüne doğru değil Temiz yere doğru Yolunu almış Güzel harika o tamam o çok güzel şöyle bir bakalım genel olarak bakın gözünüzü görün gözünüz derken üstünüzdeki gözü görün bu göz sizin gözünüz değil sevgili teraziciklerim adaletin terazileri şöyle bir çevirelim ve şekilleri görelim sevgili arkadaşlar hmm. sizin ilişkileriniz sevgili terazi arkadaşlarım hmm, boşanmalar da çıkmış sizin ilişkileriniz %50 %50 çıkmamış mı resmen bu nedir Allah aşkına ya %50, %50 süper, %50 bozuk çıkmış. Böyle bir şey yok. iki tane çift sevgilisiniz veya evlisiniz canlar. iki tanesi birbirine sırt dönmüş, iki tanesi arada kalp aman Allah'ım sımsıkı birbirlerine sarılmışlar. Bu nedir? %50 mutluluk var, %50 biraz sırt dönme durumlarınız var. Evlisiniz veya sözlüsünüz veya nişanlısınız. Sevgilisiniz efendim hiç fark etmiyor maskeli yüzlülere dikkat edelim canlar iki tane maske çıkmış burada iki tane vücut yok kesinlikle iki tane maske çıkmış hayatınızda yalancılar dolandırıcılar olabilir sizleri sözleriyle ne bileyim tavırlarıyla kandırabilirler tam olarak özünü bilmediğiniz tiplerdir bunlara karşı lütfen dikkatli olun ki sıkıntılı yolun Hemen ucunda çıkmış zaten. Bunlara karşı dikkatli olun. Onlar sizin hayatınıza yani yukarıdan aşağıya karanlığı sıkıntı indiriyorlar. Ya dolandırıcılar ya kandırıcılar ya aşığız gibi ayaklar yapıyorlar size bu insanlar bir şekilde. Ama yani onlara karşı dikkatli olun. Sevgili terazi arkadaşlarım efendim yurt dışı yolculukları çıkmış. Evli çiftler Uzaktan gelecek olanlarınız var. Yurt dışı yolculuk yapacak olan terazi arkadaşlarım çıkmış. Bir de evli çiftler çıkmış. Yurt dışından kimleri bekliyorsanız gelecek. Gelecek haberler geliyor da biraz hafif bazıları sıkıntılı. Bazıları sıkıntılı çıkmış. Geliyor yurt dışından haberleriniz de geliyor. Adında F harfi, L harfi olanlar, T harfi. A harfi olan sevgili terazi arkadaşlarım güzel insanlar sizler sıkıntılı çıkmışsınız biraz mücadeleniz çıkmış sizlerin adında U harfi olan sevgili terazi arkadaşlarım sizlerde de barış çıkmış çok güzel aranızda da kalp çıkmış kalp üstüne kalp çıkmış sevgili arkadaşlarım ve işin ilginç yanı da sizin aşk hayatınızda bakın aşk hayatınızda oysa ki karşılıklı çok iyi anlaşmışsınız siz çok iyi tam birbirinize göreymişsiniz büyük bir şeytan sevgili terazi arkadaşım bakın kalbinizi tertemiz görüyor musunuz burada görün gördünüz ekranı gösteriyorum zaten şu temizliği görün canavarı görüyor musunuz şeytanı şeytanın başını görün kalbin üstüne bakın bazı çiftlerimizin arasına efendim nasıl diyeyim şeytanlar girmiş olay boşanmaya kadar gitmiş çünkü de çıkmış terazime terazi çıkmış sevgili terazi kardeşim ben size şöyle söyleyeyim boşanma üstüne olan boşanma mahkemesi devam eden terazi arkadaşlarım karşı partner pişman bu bir ikincisi tekrar sizinle barışmak istiyor kaderi değiştirmek isteyecek, sizi kendine çekmek istiyor. Aslında şöyle şimdi şöyle söyleyeyim. Siz de karşı tarafın etkisi altındasınız. Aslında bir yerde siz de istiyorsunuz fakat bir yerden sonra istemeyeceksiniz. Hem istiyorsunuz ama istemeyeceksiniz. İstemeyecek bir şekilde işin sonunda siz istemeyeceksiniz. Olay boşanmaya gidecek yani. Karşı taraf pişman. Boşanma olayı yaşayan Terazi arkadaşlarıma söylüyorum. İstiyorsunuz aslında karşı tarafın etkisi altındasınız. Yoğun duygular hissediyorsunuz ama gelin görün ki karşı tarafın sizle barışma mücadelesini görmeyeceksiniz. istemeyeceksiniz Evliler çok güzel çıkmış. Sevgili terazi arkadaşlarım evlilerimiz çok güzel çıkmış. İş hayatınıza gelince iş hayatınızda sizin biraz bir karmaşa çıkmış. Eylül ayı içerisinde baya bir mücadele bir ispat durumu sizi bekliyor. Patronunuza mı ispatlayacaksınız, ortaklarınıza mı ispatlayacaksınız kendinizi, kimlere ispatlayacaksanız böyle bir ispat durumları çıkmış. Bayağı bir mücadele vereceksiniz canlar. Ama sonu iyi, sonu iyi. Mücadelenin her zaman sonu iyidir. Sadece çok azınlık sıkıntılı çıkmış iş hayatında, aşk hayatına gelince... Hmm, sevgili teraziciklerim benim güzel insanlar ben şimdi söylemek durumundayım canlarım benim bazı terazi arkadaşlarım tabi affınıza sığınıyorum hepinize söylemiyorum bazı terazi arkadaşlarım ex partner midir yoksa erkek arkadaş mıdır veya kız arkadaşınız mıdır eski eş midir yeni midir bunu bilemem canlar eskiye yeniye ait hiçbir şey çıkmamış sadece sizler sevgili terazi kardeşlerim bazılarınıza söylüyorum artık yeter emeğimin karşılığını alamadım bana evlilik teklifi ne zaman gelecek diye bekliyorsunuz bekleyenler var aranızda karşı partnerleriniz her kimse o insanlardan evlilik teklifi resmen evlilik teklifi bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. ama siz etki altındasınız bakın karşı tarafın etkisi altında kalmışsınız da Yalnız karşı taraf çok fazla yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Karşı taraf sizin çok fazla etkiniz altında değil. Bir de böyle de bir şey var canlar ya. Ne diyeyim şimdi bilmiyorum. Aslında bir şey çıkmış burada da. Hani sizleri üzmek istemediğim için söylemeyeyim diyorum. Böyle bir yıkım gibi bir şey çıkmış burada. Boş verin. Tamam o konuyu kapatıyoruz. Onu kapatıyoruz canlarım benim ya. Neyse onu kapatalım efendim enerji olarak genel terazilerin Eylül ayı içerisinde enerjiniz aman Allah'ım tavan yapmış mükemmel çıkmış sizde enerji gerçekten enerjiniz o biçim süpersiniz öyle ağırlık öyle benim üstümde ağırlık var ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum gibi durumlarınız çok az ve nadir olacak sizde enerjiniz süper Eylül ayı içerisinde sağlığa gelince sağlık kötü değil 3 kişiden biri hasta çıkmış bakın 3 parçadan biri biraz rahatsız çıkmış. O da rahatsızlığı her neyse bu kardeşimiz hastalığının üstüne gidecek, tedavilerini görecek. İki tanesi gayet iyi çıkmış. Hiç merak etmeyin. Evliler süper çıkmış. Güzel haberler de alacaksınız siz. Barış haberleri alacaksınız. Güzel yardım haberleri alacaksınız nasıl diyeyim ya böyle maddi alanda güzel güzel haberler gelecek size çok güzel küçük çaplı da olsa bir şekilde elinize miktarlar geçecek sevgili terazi arkadaşlarım hiç merak etmeyin canlarım benim biraz sıkıntılarımızı lütfen atalım karamsar düşünmeyelim benim adaletimin terazileri ilişkileriniz güzel fena değil evliler çok güzel çıkmış bakın hep çiftler de burada çıkmış zaten onlar çoktan zirveyi yapmışlar sevgili Terazi arkadaşlarım adında E harfi olanlar, Y harfi olanlar sizler biraz zirve erken yapmışsınız. Bakın burada çoluğa çocuğa da karışacaksınız. Sevgili adında E harfi olanlar, 300 bebekleriniz gelecek sizlerin. Hamile olanlar veya hamile olmayı isteyen arkadaşlarım. 300 bebekleriniz gelecek. Eylül ayı içerisinde tabi artık sonlara doğru gelmiş veya sonlara doğru gelmek üzere olan. Arkadaşlarıma söylüyorum 300 bebekleriniz gelecek sizin dünyaya çok da tatlılar sevgili teraziciklerim şu sıkıntıları atalım bakın iki boyutlu kalmış arada çam ağacınız çam ağacının üstünde de çam ağaçları çıkmış sizler de murada doğru gideceksiniz ağaç üstüne ağaç çıkmış ağaç üstüne ağaç çıkmış sizin ilişkiler mükemmel derecede gidiyor maddiyatınıza da dediğim gibi sürpriz şeyler gelecek birçok terazi arkadaşım nasıl diyeyim böyle Geçmişi örtü çekmek isteyecek, geçmişini. Bazı hatalarını da göz önünde bulunduracak. Tıpkı burada da söylediğim gibi, hani böyle git, böyle git. Bunun üstüne çıkma burada engel var, burada da engel var. Şöyle yapıyoruz, kenara dolanı veriyoruz hesabı. Diyecek ki benim terazi arkadaşım, e ben direksiyonu düz tutmadım ki, şunun üstüne doğru sürüverdim. Ben hata yaptım diyecek. Örnek, örnek veriyorum canlar. Bu hataları tamir edeceksiniz siz. Ben de hata yaptım? Düz gitmedim de şuraya çarptım. Örneğin bunu yapmayacaksınız ki bazıları zaten uyanmış. Bazıları uyanmış. geçmiş örtü çekiyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım, güzelliklere de düşkünlük duyacaksınız. Eylül ayı içinde güçlü adımlar atacaksınız canlar. Hakikaten çift çift bakın burada çıkmış. Hep çevresi küçük küçük murat ağaçları. Bu nedir? akıllanıyorsunuz ya akıllandın artık ağaç demek murat demektir at demek murat demektir ha ağaç ha at hiç fark etmiyor murada doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlarım İlişkilerinizde de güç geliyor güç güzel haberler alacaksınız hem maddi yardımlar göreceksiniz güzel sürprizli haberler gelecek sizlere eylül ayı içerisinde hem de uzun vadeli planlar yapacaksınız bakın şuradan alın Çift çift çıkmış küçük küçükler ama çift çift çıkmış ara boşluk tertemiz yere doğru gidiyor. Bakın şu karanlığı atalım. Şu sıkıntıları atalım lütfen. O sıkıntıya bir yerde de baktığımızda akıllı hareket edersek bakın balıkların kuyrukları çıkmaya başladı. Büyük bir balık olarak da düşünelim bunu bir yerde. Akıllı hareket ettiğimiz zaman kanak davranmadığımızda ne oluyor sevgili terazi arkadaşım? Karanlığı sıkıntıyı eviriyoruz çeviriyoruz balığa çeviriyoruz bakın büyük bir şans balık ağaçların hemen karşısında mutluluk enerji geliyor sizin enerjiniz süper ya vallahi süper sevgili teraziciklerim benim bunlar bunu hak ediyorlar efendim şanslar geliyor sizlere hakikaten balık üstünde balıklarınız ağaç üstünde ağaçlarınız çıkmış çok güzel çok sevindim sizlerin adına sevgili arkadaşlarım sevgili teraziciklerim onlar artık adalet gülsün onlar adaleti hak ediyorlar sevgili canlarım benim ya ben severim teraziciklerimi ve ay bu da neyin nesi, aman Allah'ım buyurun destenin altında size gelen size sevgili teraziler enerjiyi görün kadersel mutluluğu görün bolluğu bereketi doğurganlığı görün ya şans şans Kadersel olarak ama maddi alanda ama manevi alanda ama aşk alanında kaderindeki gelecek diyor. Kaderindeki. Bitti. Kaderinizdeki kişiyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. manyetik çekim var aranızda. Ah, benim teraziciklerim. Ve yoğun duygular hissedeceksiniz. Bu Şengül neyin kafasını yaşıyor. Sevgili arkadaşlarım şimdi iş hayatımızdan giriyoruz. Evet sessiziz. Neden sessiziz? Yıkımın olmaması için. Buyurun. Evet sevgili teraziciklerim. Gidiyoruz yolculuklara çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Söylemiştim. Önümüzü göremiyoruz değil mi? Ne dedim az önce sevgili arkadaşlar? Bazı boşanma durumlarında olan teraziler göremeyeceksiniz dedim. Karşınızdaki partner sizinle tekrar barışmak istiyor mahkemeyi durdurmak istiyor siz o insanın çabasını göremeyeceksin dedim göremeyeceksiniz ya da görmek istemeyeceksin ya da birileri bağlıyor kısıtlı tutuklusun işte buyurun ah benim teraziciklerim geriye bakış yapıyoruz bakın ardından güven geliyor güven ardından güven geliyor Sağlık hayatınıza efendim güven geliyor sevgili terazilerim efendim iş hayatınız bakın canlanma geliyor canlılık geliyor zaman zaman arayış içine gireceksiniz niçin arayış içine gireceksiniz iş hayatınızda yıkım yaşamamak için ne dedim az önce sizlere maddi alanda yardımlar göreceksiniz sürpriz gelişmeler güzel güzel haberler alacaksınız dedim değil mi canlar burada şu anda ilişki açılımı yapmıyorum. Aşk açılımı burası. Burası sağlık. Bakın. Aşk aşk açılımlarında azize kötüdür. Fakat iş açılımında aman Allah'ım süperdir. Evren tarafından korunuyorsunuz. Aile büyükleriniz tarafından destekleniyorsunuz. Ortaklarınız tarafından, iş arkadaşınız, patronunuz, <gülüyor> çevreniz ya kim olursa olsun hiç fark etmiyor destekleniyorsunuz neden yıkım olmaması için kötü zor durumlara düşmemeniz için evren sizi destekliyor sizlere yardım elleri uzatıyor bakın ne kadar güzel ay canlarım benim gelelim aşk hayatınıza aşk hayatında dediğim gibi bazı sıkıntıda olan boşanma sorunları olan arkadaşlarım var karşı taraf sizi tekrar kazanmak istiyor fakat siz bunu göremeyeceksiniz boşanma aşamasında olan sevgili Terazi arkadaşlarım gelelim sizin bu ekslerinize küslerinize sizin bu eksleriniz küsleriniz biraz kararsız kalmışlar sevgili arkadaşlarım barışsan mı barışmasan mı gibi böyle bir gel git durumları olacak Eylül ayı içerisinde ha hiç mi barışma yok tabii ki de var barışmak isteyenler de var fakat barışmak istemeyenler veya kararsız kalanlar yüzde civarı görülüyor biraz böyle bir dengesiz halleri çıkmış bakın bekar olan terazi burcu arkadaşlarım. Evlilik teklifleri geliyor. Kısmetler geliyor. Ya da sevgilisiniz artık evleneceğiz diyorsunuz. Bakın haberler geliyor. Sağlam karttır sevgili arkadaşlarım. Evlilikten söz eder. Ve aşkta çıktı bu. Benim sevgili bazı terazi arkadaşlarım zaten karşı taraftan da evlilik bekliyorlar. Evlilik teklifi bekliyorlar da onları tabii kurcalamayalım. Onlar pek sıcak bakmıyor canlar. Şimdi eğri oturup doğruyu konuşacağız. Bunlar başka onlar başka evlilik teklifleri alabilirsiniz sevgili terazi arkadaşlarım sevgililik teklifi alabilirsiniz çıkma teklifi illa herkes evlenecek diye bir şey yok bakın sağlam güzel ateşlerden teklifler alacaksınız güzel haberler alacaksınız süper gelelim sağlık durumunuza herkesin sağlığı bir değil canlar canlarım benim ne dedim yanlış hatırlamıyorsam iki tanesi iyi üç parçadan biri rahatsız çıktı dedim değil mi? Bakın kalp rahatsızlığınız var ne yapıyorsunuz zaten burada da çıkmış bu kardeşimiz bu arkadaşımız veya büyüğümüz gidecek tedavisini görecek doktoru ne öneriyorsa onları yapacak ardından geriye bakış yapacak ne yapıyor nerede benim o eski hasta hallerim diyecek ardından kendine olan özgüveni gelecek bakın güven geldi gördünüz mü? kendinize özgüveniniz gelecek sevgili terazilerim efendim hepiniz için geçerli başın ağrıyor kolun ağrıyor, bacağın mağarıyor tansiyonun mu düştü lütfen doktorunuza gidin çaremize bakalım özgüvenimizi kazanalım tamam hadi bakalım sağlık olarak çok da kötü değil zaman zaman sinirlenebiliriz ben de sinirlenince kalbime vuruyor sevgili arkadaşlarım stres iyi bir şey değil üzüntü yapmıyoruz ne yapıyoruz Evrene Evrene kucak açacağız ki evren yanımızda olsun. Benim güzel kalpli teraziciklerime zaten evren yardım ediyor. Sizleri seviyorum benim güzel terazilerim. İşte bu. Şükret diyor. Şu güzelliklere şükret diyor. Meleğim söylüyor bunu teraziciklerim için. Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak diyor. İşte bu. Bakın son kartlar çok önemli. Evren koruması. Yardımlar, evlilik teklifleri, çıkma teklifleri, güven duygusu. Daha ne olsun ya? Bitti işte bu kadar. Sevgili teraziciklerim, efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Eylül ayı kahve ve tarot açılımımız bitmiştir. Sevgili terazi arkadaşlarım, bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma ve buraya sizleri aboneliğe bekliyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum arkadaşlar. Efendim benden bu kadar şu an için. Önümüzdeki açılımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum.